Tok otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonla dünya lideri, tok otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonla. Abi bir ara seni da görmek isterim. Bir daha bakalım şarkıyı. Tok otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonla dünya lideri, tok otomobilimiz yerli ve milli, direksiyonla. Efendim abi. İs Erkin Kiam. Nolday? <gülüyor> o sana bir de geçen beni koymuş videosuna. Bir şey demedim, çok iyi oynadım. Bir ve 2 atmıştım, onu koymuş. Oooh! Kırmızı şeytan ekibi mi yoksa? İnşallah adam bir şey Abi bu ne? Kafa mı yanıldı? Ben midisteyim video midisteyim. Benimle aynı ya. Adam önüme in adama bakıştım bir saat. Ya sertçe yap, nasıl yapıyorsun bu vuruşları ya? Aha biri baygın. Bot herif. Bot. İçelim, içelim. Lan, bota ödeceğim. Lan, pis bot. Geliyorum. <gülüyor> Kayıtta mısın abi? Adamın haberi senden yok değil mi abi? Yani seni bilmiyor. Var mı? Abi aman diyeyim pompalıyı çekme. Abi arkamda adam var, gördün mü çatıda? Bak. Tam sağ çatıda bak. Rica <gülüyor> ederim <Görmedisene. gülüyor> Aha Demek evet, adına özür diler. Gitmiş abi o Abi sakın misiyen eğitme. Beni yediler orada. adamın şansla da drop atmış ya. Satıç yapma arkanda da adam var drop'un yanında. Ona Onu açıverme. Basıyo. Bomba monotop gelebilir. Ters çatın.